Nice. LOCATION. çatdama Osman sana geliyor Thank you. Gelin de al Anlatıya bakacağım ben ya. Lan Sertaç buraya gel buraya. Çalık gel gidiyoruz. kalata boşmuş ha <Gülüyor> ha dostu burası dost, kalatayla fark eder Çaresiz vardı normal de ki. Nasıl antep ederiz O Osman Galata'dan işaret şişi şey attılar Ben bir tanede Bunlar öldürür ahead. Marked a Mark the location. Sen buradan gitsene. Adamlar var. Avantajlı durumda. Ne sandın lan? Ha tam lazım. Buradan bizim gitmemiz lazım. Bilmiyorum aga. Evet. Adam nerede Yasin? Lan biz Discord'da falan değiliz. Sertçe misafir vardı evde o yüzden kapattım ben şeyi de. Nerede şey? Adam, burada. adam buradaydı. <gülüyor> Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. orada ben de gördüm de yarım saat önce gördüm. İşte sana açıktaydı o. Ben geriteyim kim ister adam Ya. Yo. Evde mi? Aa evde çatıda. Hangi çatıda? Watch out, watch out. Oy, nasıl 333 metre lan? Bana sorsan 400 metreye geçik ya. On numara attım, hem 24 diye çat diye. Ama nasıl yetişer gitmez ki? Baya da üzerine attım ama. Kaç kişi ki bunlar ya? Adam benim üstünde reload yapıyor lan. Alo, üstündeki ne yapıyorsun lan? Alo brothers. Aynen öyle Yasin. Benim tepemde bir adam var. Enemies ahead. Adamı göremiyoruz mu siz benim tepemdeki adamı ya? ya gördüm bak. Arkadaş bizim Göğsüm yere yere sıkıyor ya la. Adam nerede lan? Önüm mü sen? Yasim vereceğim info ya güvenmedim. Güvenme işte ya Arkanda güvenme da. ya. <gülüyor> Arkanda da adam vardı. Öldükten sonra söyleme bana. Ölmeden önce söyle. Am Allah Allah iki, ben iki. sana boşuna mı soruyorum? Ya tam onu işte ölmeden söylesene. Birisi önünde de onu biliyorum zaten. Birisini bilmiyorum da ben de çıkmayın. Baş baş ne ya? Ama yarım saattir var ya bir şeyin Galata'nın kulesine çıkmayı var ya akıl edemediniz ha oradan var ya adam çatıdaki adam iki tane merva atamadınız yani. Ya bırak ne adam yok. Adam ne yok ya. çık olsun. Çık la olsun kaç kişi on kişi mi bir kişidir o. Yarım saattir orada var ya hiçbir şey yapmadan oturuyoruz ya. ya. Çıkamıyorum depemde adam birisi birisi de başka bir yerlerde. Çıkamıyoruz ki. ya. Yarım saat oldu bir tane adam oynamadınız ya. Bir tane bot bizi upsetti ya. Seko! Seko bizim king'i vurdu. Çabuk! a geç kaldı. Halka mıcan kalk. kaldı. hakkı bitti. Dikkat et. demeye neye kalmadı? O da gitti. de iki kişi. iki kişi varmış orada. Yatıyorlarmış botlar. Ya yarım sen saatten veya şey sen oynardın ya yarım saat oldu sen oynasana oraya ya hemen patküt çut ben... Oyun ben... aynı, aynı serten üst katında değil alt katındalar. ko Geliyorum. O iki tane adam hala orada değil mi Yasin? Büyük ihtimalle o botlar hala orada da. Ben öleceğim ya ama yapacak bir şey yok ya. Ha gidiyor. Aslana bindi. Aslana bindi. Atiş, Atiş, Atiş. Evet evet. sertacak adam aslana bindi. ben öldüm ki aha halt alana <gülüyor> düştüm diye ölüyorsun işte öl ölüyorsun alana düştüm diye ölüyorsun onda şey var şey iple atla iple aşağıda iple al öyle atla diyor. senin yanlarında bir adam var ipi al lan ipi al ipi al ipi alsana i̇pi i̇pi al. İpi al, almadın, almadı. üstünde tamam tamam üstünde de adam iki kişi varmış üstünde daha <gülüyor> Osman'a 7 kilo almış. Gaza geldi. Tabii herkes fıracın diye.